Hepinize yeni bir GTA videosundan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5 online'da kopacağız eğlenelim delireceğiz hadi bakalım şimdi Enter garaj bu şu yüksek garajımıza girelim bu arada arkadaşlar Büyük ihtimalle oyundaki en pahalı hesabı görüyorsunuz şu an GTA online'daki en pahalı hesap Evet şimdi Arkadaşlar hangi arabaya binelim? Bu arada arkadaşlar e, önümüzdeki videolarda hangi arabaya binelim? Ne yapalım? Bunları yazarsanız GTA Online için fikri verirseniz çok mutlu olurum. Şimdi Aslında var ya Bunu boşver. Şunu yaptırmışız. Ben bunu yaptırdım bilmiyordum. Ben bu hala bozuk zannediyorum. Buna binelim. Gone Dead Hair Life yani Doş kardeşim işte ya. Anlatmaya gerek yok. Şimdi Açılan lan. Bak biri oyundan çıkmış. Hadi bakalım. Şimdi hocam şöyle bir bakalım araba öncelikle. Bak. Deli bir şey bu ya. Bu deli bir şey bu. Şöyle bir gidelim. Şimdi ne yapsak? Hemen de Şurada bir sağa çekelim. RT'yi açalım. Sese bak. Sese gelen. Kamil adaylarını öldüreceğiz birazdan. Ama öncelikle diyorum ki bir... Diamond Casino'ya gidelim. Premium Diamond Casino'ya gidelim. Orada bir çark çevirelim bakalım. Pek de önemli değil de. Yanımda duraydın da bir dikkat kimmiş gösterdim de neyse. Şimdi. Bakalım çarktan ne çık. Lan ne çıkacak? Bir çarka gidelim. nasıl beyler? Baby Driver diyebilir miyiz? Deriz deriz. Bir basalım. Hop. Dön dön dön dön. Sakin dön. Sakin dön. Hop şimdi ileri. Şimdi sola. Şimdi dümdüz. Tamam. Bundan sonrası rahat. Şöyle sallıya soldıya. Bu ne oğlum? Alttan bir şeyler veriyor bana. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Onun ayında artık. Eski onun ayında tadı kalmadı. Bakalım. Millet bir şeyler atıyor anlayamadım olayı. Neyse. Elbet bir gün biter o. Bak. Gözün öyle gidelim. Penthouse'a da bakarız. Lan oğlum. Heh. Şimdi. Ulan bu kodumun sesi... Hemen çeviriyoruz arkadaşlar. Ulan ne oluyor? On nereye gidiyorsun? koyayım ne yapıyorsun kardeş? Enter. Heh. Şimdi. Döndürüyoruz. Haydi oğlum. Araba. Öylesine istiyorum araba. Araba gelmiyor. Ne geliyor? Aa maisteri. Bu ne? Ne geldi lan? 5000 rp Çok lazımdı gerçekten çekti Hemen lazımdı bana Daha Diyordum ki keşke 5000 rp'm olsa Bir dakika kamera bir yeri kapatmıyor değil mi? Tamam Şimdi o zaman arkadaşlar ne yapalım Şuradan çıkalım Şurada hatta bir üst değiştirelim Üst çok sade kaldı artık, yalın kaldı Yazlıklara geçtik ama Tam yazlık değil Şuradan tam bir yazlık kombin yapalım ya Şimdi Kayıtta izliyorum lan bir an var ya Kayıtta dili sandım Kalbime iniyordu. Hmm. Bunlar ne görüyor ya? Böyle saçmalık ama. Neyse. Bunlar değil. Ceket değil zaten amacımız. Hoodie de değil amacımız. Yazlığa geçiyoruz kardeşim. Sivil de değil. Suitle bunu akıyım. Bu da değil. Bunu oğlum aldım? Ben bunları da aldım. T-shirtten bakacağız. Shorts ya da. Ya boks artık. Heh. Biri mı dedi hocam? Yok mu GTA Vist ile? <gülüyor> Heh! İşte bu. Eldivenler kalacak baba. Eldivenler kalacak. Eldivenler şekil. Bir saniye bu müzik ne zamandır çalıyor? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Neyse umarım telif hak Oynat bakalım. Ne, ne giysek? ona uyacak bir şey lazım. Bunda uyacak fazla bir şey yok gibi babuş. Pantolon da giydirmek istemiyorum karaktere. Ayakkabıları kesinlikle değiştireceğiz. Şu. Aynen. Yok renkli renkli giyinelim. Pembiş pembiş, renkli renkli amına koyayım. Ay renkli renkli. Kadın ne boş yaptı ben onu anlamaya çalışıyorum şu an. Yani kırmızısı olsun, bunun da yapacak bir şey yok. Bunun da böyle olsun. Üstümüzü de şimdi hemen ayarladık mı kırmızı? Tamam. Shirts. Tek olmayan renk kırmızı demişimde. Aa tamam. Okay. Bunu da yaptık mıydı? Okay, gayet güzel oldu. Ne diyorsun lan sen? Rıptırrıptırrıptırrıptırrıptır rıptır rıptır rıptır. Çok bal oldu lan güzel oldu Mis oldu tertemiz oldu Şimdi exit the casino Çık lan. Bu geçişler çok mu yavaş Yoksa ben Grand Rap'e girdikten sonra mı yavaş geliyor Heh. Şimdi hemen Don't her life Ne boks İnşallah müzikler telifli değildi ya. Telifliyse copyright strike yedik bu videoya. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi. Ne yapalım? Bir. Ne diyor lan? Ney? Şunları bir kamilleri bir vuralım ya artık. Bas oğlum. Bu da fazla hızlı gitmiyor aslında ama. Şekli yeter reisin. Şu camı bir açalım. Ben kırmayı sevmem Aç camı. Hah. Şimdi nerede benim bombam? Bombe. Hah işte bu. Hadi bakalım bir gidelim. İnşallah hile miyle çıkmaz da bizi pişman etmez yaşadığımıza. Hadi bakalım. Evet şimdi sağa dönüyoruz. Terto. Zınk. Tamam. Çarpma maga. Şimdi ortadan. Nerede bu? Evine girmiş. Anı en sevdiği gününde, en mutlu olduğu gününde yakalayacağım. Hemen gidiyoruz. Şöyle Kamil adayımızın evinin önüne. Şöyle. Anam kıyamam. Arabaya niye gelmiyor lan? Aa olaya bak. Neyse öyle de olur. Anam evden mi çıktı? Yok. Zannetmiyorum. Umarım çıkmamıştır. Neyse şu yeşilliği öldüreceğim. Bir yandan haritanıza bakıyoruz. çıktı anda patlatacağım infilak edecek. Hala bakıyoruz haritamıza. Neyse arabasını patlatmış oluruz. Hiç sıkıntı yok. Ama bunda Porsche var. Şimdi ben İtalya'yı seksi almam lazım buna karşı ama Neyse koşalım. En kötü Porsche'unu patlatır kaçarız. Haa girmeyecekmiş. Ben Diamond Kazino'ya gidiyor ben Hello my... Hello my friend. Kimse de sessiz sopiz kullanmıyor ki ama ben. İşte bu arabanın tek sıkıntısı bu. Çok şekil ama çok yavaş. Bak gidemiyoruz adama yaklaşamıyoruz bile. Neyse W'den bir elimizi çekmeyelim bu salak kaza yapar bence. Derken biz yapıyorduk. Oğlum adam kaza yapmıyor ama <gülüyor> O çaresizliği görmek istedim abone bunu. Müthişti. Kaç şimdi. <gülüyor> Ara sokaklardan bir yerden. Adamın arabası da yok. Şağırana geler ben buradan yok olurum. Bas. Bas. Hatta şundan karşı yola mı uçsam hiç belli olmuyor. Neyse. Ne üzücü Tamam. Bu taraflarda birisi varsa öldü onu bilsin. Güzel. Çok zevkli. Mis. İşte bunu yapmayı çok seviyorum. Adam arabada iniyor. Patlatma falan filan. Bum. Sen yani kimsin benim? Charger'ıma geçiyorsun ya. Charger'ı ya. Challenger değil. Charger. Ne Challenger'ı aman aklım. Challenger Şey. Böyle işte. Anladınız siz onu. Bolis Bey. Aynı oradan dön efendim. Ben şuradan kaçayım. Şimdi. Olmuş lan burada. Çarpmadım ki lan. Neyse. Bir tane çizik olur. Yani her evde olur o. Ben çizik olur yani. Şimdi. Am marketi soymamış mıyım ben? Bir saniye marketçi abi lütfen. Seni soymadıysam aklım kalır. Uyuyamam ben. Dur. Hemen dönelim. Marketçi abimizi bir. Çok rahat, çok profesyonel, senin ananı afıradığını... Şimdi... Tamam eve gideceksin, ama... Paraları verip gideceksin. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bunlardan da zarar ödenim, hadi oğlum. Hadi lan. Tamam saklanmış. Bazıları silah alıp akıllı zannediyor da kendini. Bu abimiz akıllı harbiden. Bazıları silahlı geliyor ve lıp arım falan yapıyor. Tam 2 yıldız. Rahat. Mar geçiri söyledim. Oh işim rahatladı şu an. Buradakini soymamışız. Bütün şehir bizim aracımızla dönecek ama. Ama öyle fizik yok mu polis bey ne diyorsunuz? Yok kanka durdurmam. durmam. Oyunda FPS düşmesi oldu neden anlamadım. Neyse diğer videoda ayarları biraz daha kısarız. Şunu arkadan bir tane geçireceğim dur. Ya da dojlasak mı? Amman oh, akıldım. Araba tank gibi ama. Çünkü full armor taktım arabaya. Bu araba parçalanırsa Yok öyle bir şey. Arkadan şuna şöyle bir Ya da şöyle bir fake Sonra bam, ben çekil bir sen ya. Bak adamın arabası full ofos oldu diyor. Ne oluyor ben diyor şu an. Usta diyor, ne oldu diyor buna. Tamam, Hemen ters yola gireriz. Bunlar zaten ters yolda kullanamaz. Şöyle hatta bir tane daha sola kayarız. Sonra oradan da sola kaydık mıydı? Tak tak tak ananı. Bak, hmm, hafiften bir hafıe kaputta açılma olur o. Her arabada olur. Ya kaput uçmadı en azından henüz. Ha, uçsa da güzel görünüyor gerçi de. Motor dışarıda olduğu için. Motor bloğu hatta direkt. Bu ne lan? Polis böyle kanka ben şunu bir alabilir muyum ona bakacağım. What? Excuse me what the fuck? Bunu ben... Aldım böyle ama hocam. Yani. Ben bayağı aldım bunu. Oğlum normal oyun arabası mı ya? Ben böyle arabaları bulunca çok seviyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paramız az değil Allah'a şükür ama. Böyle arabalar bulunca ben direkt saldırıyorum üstüne. Çünkü. Yoldan buldum ya böyle daha değerli oluyor benim için. Işte. Hemen bunu. Eve götürelim.Aa şurada bir garajım mı var benim? Ha hmm. beni nasıl yordun acı? Neyse şurada bir yerde bir garajım mı var acaba? Ha, askeri üste sokayım ben bunu. He. Da... He yok. Sokmayalım ya uğraşalım şimdi. Ne yapalım bunu? Bir eve koyalım. Umarım birinin değildir ya. Ha, birinin olsa nasıl bineyim? Ama Us çok güzel. Hmm. Tamam, sakin sakin daha tırmanıyoruz hocam. Çok sakiniz. Hop. Hop Lan bir thumbnail çıkmaz mıydı peki? Bir dakika. Bir dakika efendim. Dağın tepesine çıkalım bir thumbnail alalım hemen hazır olan. Lan Oğlum nasıl çıkamıyorsun? Çıksana oğlum. No. Koyacağım şimdi tam da eline i-bag. Sokaktan için tabii bir değeri var gördüğüm de şu an. Beleş mi kral? 2.98 mil. Tamam. Şuradan hemen. Aa değdirdik aman. Oh ho ho oh. ne kelime. Arabanın var ya arabanın. Neyse. Devam. Usta şimdi buradan şöyle sağa yatıyor hemen. hop şöyle sola lan buradan da solaymış neyse yatarız Ne oluyor oğlum Ulan maymun ulan maymun Ulan maymun evladı, ayıp etmeyin sonra. Atıldı herhalde bilmem ya da kendisi çıktı. Başka başkasırırlar şimdi. Açacağım şimdi müzik diyeceğim, stikeceğim copyright'ın şunun sesi gelmesin diye de olmaz. Kafam sikildi, kafam sikildi Lan amana koydumun çocuğu videonun anasını siktin Kafam sikildi Sussana artık Evet Online'a niye girilmez? Bu yüzden Puh deneyim ben Şuradan hemen garaja girelim hocam Ne demek ya? Nasıl ya? Lan Kafam ah sustu Allah şükür ya. Allah bullak oldu ya. Nereye gitti şaşırdım şaşırdım amına Malık ne ya. Senin Allah belanı versin amına. Neyse millet, takmayın. Ne güzel müzik sesi. Ulan her oyun mu tilt eder bir insanı ya? Şuna bak. Lan senin... Senin arabanla ne yapacağımı biliyorum ben. Ne var lan? Neyse millet, videomuzdan sonra ben sinir hastası olacağım yoksa bu sesten... Eğer video beğenseniz like, beğenmeseniz dislike. En azından de abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın, bye bye. Seviyorsunuz, peace. <gülüyor>